Bugün 18 Aralık 2021 Cumartesi, Satürn günündeyiz. İkizler Burcu'ndaki ay iletişim trafiğini arttırırken zihinsel faaliyetleri de öne çıkarıyor. Dolunaya doğru ilerleyen ayın duygusal ve bedensel üzerimizdeki etkileri de artabilir. İletişim, seyahatler, eğitim, haberleşme, yakın çevre ilişkileri, ticari faaliyetlere odaklanabiliriz. Ancak bu alanlardaki sorun ve engellerle de daha fazla yüzleşebiliriz ay akşam saatlerinde balık burcundaki Neptünle dik açı yapacak melankolik ve karışık enerjilerin hakim, hakim olacak akşam saatlerinde ruh halimiz daha içe dönük ve değişken olabilir çevremize karşı hassas ve duyarlı davranabiliriz geçmişe ait konu ve kavramlar da ilgi alanımıza girebilir geçmiş ilişkilerimizi hatırlayabiliriz zihnimiz bu saatlerde dalgın ve karışık olabilir detaylı işlerde daha dikkatli ve kontrollü olmalıyız İdealist ve hayalci tavırlar gerçeklerle temasımızı zorlaştırabilir Oğlak Burcu'nda Pürüton'la birleşen Venüs, geri harekete geçmek üzere bugün durağanlaşıyor. Güç ve güven arzumuz yükselirken, yakınlarımızdan daha fazla ilgi ve şefkatle bekleyebiliriz. Bu durum duygusal baskı ve manipülasyonlara neden olabilir. Aşırı tutku ve hırslarımızı kontrol etmeliyiz. Geceyi sakin geçirip, içsel sorgulamalar ve tefekkürle değerlendirebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.